Selam yayın arkadaşlarım. Nasılsınız sevgili yaylar? İnşallah iyisinizdir. Ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sizler için Kasım ayı genel yorumu yapacağım. Aşk hayatınız, iş hayatınız nasıl geçecek sevgili yaylar? Şöyle bir önce kahveme ardından da tarotuma bakacağım. Sizler için zaten görünce anlamışsınızdır. Canlar evet. Şöyle bir bakalım. Bir bakalım bakalım burada mevzu neymiş? 1, 2, 3, 4, 5. Yani %50'sinden fazlası diyebileceğim bakın. Sıkıntı sadece bu kısımda. Diğer taraflar tamamen artık aydınlanmaya doğru gitmiş. Ama dört dörtlük yaşantı var mı? Tabii ki de yok değil mi sevgili yaylar? Şöyle bir bakalım. Hmm, aslında güzel de bir şey çıkmış burada da. Gönül ister ki hani bütün yay arkadaşlarım da bu etki göstersin. Azınlıkta ama %20-25 civarı yay burcu arkadaşım şanslı. Bakın Kasım ayı içerisinde azınlık çıkmış bu. Şöyle hafif bu kısımda daha fazla gösteremeyeceğim. <gülüyor> Çünkü biraz şeye kaçıyor canlar. Biraz hafiften ayıp bir şey bu. Ayıp şeyleri de göstermiyoruz. Ne yapıyoruz? Altında hem balık çıkmış hem atlar çıkmış. 2, 4, 5, 5 tane de alt çıkmış. Böyle bir şey yok. Yani aman Allah'ım. Murat geliyor. Yani sevgili arkadaşlarım, sevgili yay arkadaşlarım. Baysınız veya bayansınız. Bu ayıp şeyin burada çıkmış olması hayalimize kavuşacağız der. Anlatabiliyor muyum? Bir de tertemiz yerde çıkmış olması aman Allah'ım tertemiz. Bu arkadaşlarımız %20-25 civarı arkadaşımız. Kasım ayı içerisinde bay ya da bayan yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Çok güzel hayallerinize kavuşacaksınız. Ve bu hayal aman Allah'ım görüyorum resmen. Aşk hayatıyla alakalı. Aşk aşk. Aşk hayatıyla alakalı. Hayaliniz her neyse ona kavuşacaksınız sevgili arkadaşlar. İnşallah şu anki izleyen arkadaşımdır. %20-25 civarı biraz azınlık çıkmış ama yapacak bir şey yok herkesin muradı sıralanmıştır değil mi canlar İnşallah siz dersinizdir hadi bakalım evet şöyle bir bakalım biraz sıkıntılı görüşmeleriniz var onları geçtik o muratçıları geçtik onlar tamam onlar mükemmel murada erecekler Kasım ayı içerisinde ateşlerden yayların benim aşk hayatımızla alakalı muradınızı alıyorsunuz gelelim diğer iki yola kariyerle alakalı kariyeri yama ama Hani kariyeriniz iyi ne kadar kariyer görüşmeleri yapsanız da iyi harfleriniz hep yukarıya yukarıya bakıyor Tepe taklak olmamış belli yani yolun hemen kenarında belli yurt dışı olabilir şehir dışı olabilir iş görüşmelerine gidebilirsiniz tamam biraz hani böyle sıkıntılı var bir yolun bir tanesi sıkıntılı çıkmış ama kariyerinizle alakalı iş hayatınızla alakalı güzel fena değil zaten Bulunduğunuz ortamı bırakmak isteyeceksiniz sevgili yaylar. İş hayatıyla alakalı biraz sıkıntı içinde olan yay arkadaşlarım var. Bir şeyleri kenara bırakacaksınız. Şöyle bir çekeceksin kenara. Yolculuklara çıkıyorsun. Sıkıntılı da olsa bir şekilde çıkacaksın. Aynen çıkmış burada. Hiç merak etme. Ucu güzel. Ucu güzel. Ucunda çıkış yolun var bak burada. Ucu güzel gittiğin yerde böylelikle bir kurtuluş yaşayacaksın ha, bir anda olacak mı bu olmayacak kademe kademe güzel yere doğru gideceksin hafif başlarda bir sıkıntılar var yok değil hmm, evet barışlarınız çok çıkmış sizin canlar barışlarınız çok çıkmış ve şöyle de bir şey söyleyeyim ben size hani siz fazla değil de sizin %30 %40 civarınız eksilerinizde eski eşlerinizde barışmak istiyorsunuz aman Allah'ım %60-70 civarı Karşı partnerler, eks, küs olduğunuz partnerler sizinle marışmak istiyorlar. Nasıl ağlıyorlar anlatamam. Böyle bir şey yok. Kapatmışlar yüzlerini ağlıyorlar. Niçin ağlıyorlar? Çünkü yay bitirmiş. Bitirmiş yay. Bitti. Ama o pes etmeyecek ben söyleyeyim. O karşı partnerin ser kimlerse eksler bunlar. Onlar pes etmeyecekler canlar. Baya bir mücadele verecekler taktik yaratacaklar sizleri tekrar kendilerine çekmek için bu bir ikincisi iş hayatını geçtik aşk hayatınıza gelince aşk hayatınızda iletişimler çok fazla çıkmış sürprizler çok fazla çıkmış arayacaksınız arayacaklar aman Allah'ım karşılıklı iletişim halinde olacaksınız mesajlar vesaire böyle bir elektriklenmeler hoşlanmalar böyle şeyler çok çıkmış sizde de iki şeyde biraz sıkıntı var biraz sağlığınız kötü çıkmış yanlış anlamayın kötü çıkmış derken hasta çıkmışsınız canlar hasta yatıyorsunuz soğuk algınlığı çıkmış nezleler çıkmış malum kışa giriyoruz artık biraz da küçük çaplı kazalar da çıkmış sizde sevgili yay arkadaşlarım lütfen biraz dikkatli olalım sağlığımız için ne yapıyoruz doğru doktora yapacak başka bir şey yok bizim yapabilecek bir şeyimiz yok sevgili yaylar biraz rahatsız hasta çıkmışsınız ne yalan söyleyeyim şimdi enerji süper Enerjiniz süper çıkmış. Maddi alanda ise ay başını getirmekte zorlanan arkadaşlarım var. Merak etme. Sıkıntın var. Var yok demiyorum. Ama ikinci hafta itibariyle sana da güzellik, canlılık gelecek. Kesene yani kesene cebinize. Cüzdana. Evet 2. Kasım'ın 2. haftası itibariyle güzellik gelecek sizlere doğru. Sevgili Yaylarım benim ateşlerden yaylarım ya onlar bir an önce artık muratlarına ersinler Allah aşkına ya onlar Muradını ersin burada en güzel gördüğüm benim bu açılımda evliler mükemmel çıkmış canlar tamam küçük çaplı sorunları var yok değil ama evliler bir numarada gidiyorlar bu haftanın mı diyeyim bu ayın mı diyeyim zirvesinde evliler var evli yaylar süper çıkmışsınız gerçekten taşınmalarınız çok çıkmış sizin nereden nereye gidiyorsunuz canlar gidin gidebilirsiniz gittiğiniz yerde de sürprizler sizi bekliyor bekarsanız yeni yeni kısmetlerle tanışacaksınız evliyseniz daha da mutlu olacaksınız hiç fark etmiyor güzel gerçekten taşınmalar yapabilirsiniz taşının beklentilerinize gelince bu ay içerisinde Kasım ayı içerisinde beklentileriniz çok fazla karşılanmayacak sizin çok fazla olmayacak bakın yanlış anlamayın %30'unuzun ki karşılanıyor %70'i yalan dolan palavra olduğunu anladığınız an o beklentiyi sizler bitireceksiniz sevgili yaycıklarım benim güzel yaylarım mahkemesi olan arkadaşlarım sevgili yaylar merak etmeyin biraz mücadele içindesiniz siz biraz mücadele var sonuç çıkmamış burada mücadele aynen devam ispatını gerçekleştirdiğin an kazanacaksın ama bunu başarabilirsen tamam onun dışında dediğim gibi biraz maddi olarak sıkıntılar görülüyor ikinci hafta itibariyle onu zaten atlatacaksınız enerjiniz güzel harika çıkmış karşı partnerleriniz pişman üzgün sizi kaçırmak istemiyorlar sevgili yaylarım benim bir de hasta çıkmışsınız lütfen sağlığımıza dikkat edelim sevgili yaylar bir tane de şeytanınız çıkmış lütfen düşmanlara da dikkat edelim sizin bu şeytan baya bir sizi karanlığın içinde bırakmış baya baya bir karanlığın içinde bırakmış ve hatta bir ailenin üstüne çökmüş resmen aileyi dağıtma üstüne getirmiş şeytan aile dağılma üstüne gelmiş burada şeytan nedir? Tabii ki de düşman canlar yanlış anlamayın komşudur arkadaştır, akrabadır ya da yakın çevremiz uzaktan zarar gelmez haberiniz olsun tamam ama merak etmeyin bakın size de gün doğacak bu şeytanın yıkmaya çalıştığı aile merak etmeyin sizlere de gün doğacak zaten hemen yan tarafınız tertemiz açılmış çıkışınız var yani merak etmeyin şeytan karanlıkta kalmış güzel çıkmış fena değil sadece biraz sağlık olarak rahatsızsınız canlar. Aa, sürprizli balıklar gelecek adında y harfi olanlar c harfi olanlar güzel sürprizli haberler alacaksınız Aa, çok güzel sizin muratlar kendini göstermeye başlamış söylemiştim canlar aşk hayatıyla alakalı bu muradınız sizin çok çiftler çıkmış burada bunlar nedir Allah aşkına çok güzel düğünler ortak noktada anlaşmalar evet o atlar boşuna değil hani maddiyatla alakalı değil de sizin tamamen aşk hayatınıza hitap ediyor çok güzel çıkmış yani aşk hayatıyla alakalı murada ereceksiniz canlar siz evet aşk hayatı bakın peçeteye dahi bakıyorum çünkü peçetede dahi şekiller çıkıyor hı hı. aşk hayatınızla alakalı sevgili arkadaşlarım güç gelecek size Resmen kaplan çıktı ya. Böyle bir şey yok. Gelecek ama Kasım sonrası gelecek bu size. Tamam mı? Biraz sabırlı olacaksınız. Şu siyahlıkları atmaya çalışıyorum sevgili yaylar. Evet. Güzel. Çok çok çok çok evlilikler çıkmış. Çok evlilikleriniz çıkmış sizin canlar. Hakikaten çok evlilikleriniz çıkmış. Arada bir tane de yılan çıkmış. Az önceki şeytan da olabilir bu lütfen dikkat edin ama şunu söyleyeyim o yılan size pek bir şey yapamayacak yapamıyor çünkü evren tarafından korunuyorsunuz kalpleriniz temiz çıkmış adında L harfi I harfi olan arkadaşlar yayların L I harfi olan arkadaşlar bakın sizlere ben şunu söyleyeyim güzel temiz haberleriniz var sizin bu harfteki arkadaşlarımın temiz haberleri var fakat bu harfi taşıyan arkadaşlarım yanlış düşüncelere sahipsin yanlış düşündüğün için bak karanlığın içinde kalmışsın burada evren müsaade etmiyor yanlış düşünüyorsun diyor karamsar düşünüyorsun çıkış yolun var yan tarafta çıkış yolun olmasına rağmen çıkış yolunu görmüyorsun ağırlığın karabasanın altında kalmışsın o ya şöyle bir yan tarafa geç bak nereye gideceksin çıkıyorsun yukarıya Yan tarafta bak yolun var burada. Ters düşündüğün için, gerçeği göremediğin için karanlığın içinde kalmışsın. L, I harfindekiler. Adınız, soyadınız hiç fark etmiyor. Sürprizli, güzel, tertemiz haberler alacaksınız. Hmm, şöyle bir bakalım. Sanırım ilk nur olsa gerek. Sevgili ilk nurlar. Güzel yere doğru gideceksiniz. Erkeklerden de sağlar <gülüyor> Çok ilginç. Erkeklerden İsa. Bayanlardan da ilk. Nur olanlar. Sizler biraz Kasım ayında diğer yay arkadaşlarımıza nazaran önce zirve yapacaksınız. Adlarınız resmen çıkmış burada. Murada doğru gideceksiniz canlar. Vallahi murada doğru gideceksiniz. Güzel. Yalnız biraz akıllı hareket edersen murada doğru gideceksin. Çünkü harfleriniz İsa'ya demiyorum ama İlknur hanıma söylüyorum bunu <gülüyor> yanlış anlamayın şöyle bakın karanlığa doğru dönmüş adınız tamam mantıklı düşün yön şaşırma yönünü şaşırdığına aydınlığa gideceğin yerde karanlığa gidersin aşk hayatında güzel yere doğru gideceksin güzel kısmetler yolunuza çıkacak hemen yukarıda bakın çok güzel çift çift düğünler çıkmış ortak noktada anlaşmalar çıkmış sevgili ilk nurlar tabii ki diğer bayanlara da söylüyorum hiç fark etmiyor sevgili İsa'lar veya Ahmetler Mehmetler hiç fark etmiyor sonsuzluğa doğru gideceksiniz ya sonsuzluk çıkmış çok güzel tamam temiz güzel haberleriniz var sürprizli gelişmelerle karşılaşacak sevgili arkadaşlarım genelinize söylüyorum bunu hiç fark etmiyor karanlık düşünmeyin adında yine F harfi olan arkadaşım Y harfindeki kişilerin aklına itibar ederek kendini karamsarlaştırmışsın, tepe taklak yapmışsın, adında y harfi olan arkadaş sizin aklınızı bocalamış, sizi karamsarlığa itmiş, f harflerini karamsarlığı itmiş. Oysaki sizin harflerden zerre haberiniz yok. Onu da söyleyeyim ben size. Tamam? Herkesin söylediğine lütfen itibar etmeyin. Bakın Murat ağaçlarınız belirdi sizin ya. Çok güzel. Sevgili arkadaşlar güzel sürprizli güzel ne kadar hani beklentileriniz yüzde otuzu karşılanıyor yüzde yetmişi biraz yalanlı dolanlı çıkacak ama merak etmeyin herkese evren hakkı neyse onu verecektir sadece sağlığınıza dikkat edin biraz da sabırlı olun güzel sürprizli gelişmelerle karşılaşacak sevgili yay arkadaşlarım sizleri seviyorum güzeller dediğim gibi biraz sağlığını sıkıntılı çıkmış. Maddi olarak da zaten ikinci hafta itibariyle harika canlılıklar gelecek sizlere. Güzel haberler de alacaksınız. Ee, karşı partnerler üzgün, ağlıyor. Sizlerle barışmak için. iş hayatı, ortak noktada çok anlaşmalar çıkmış. Bakın lükse doğru gideceksiniz ya Da ne olsun. Sevgili yaylar, aşk hayatında bakın. Aşk hayatınızda bunu yapan kim biliyor musunuz? Karşı partner sizi kaybetmeme nasıl ağlıyorlar ya korkuyor pardon korkusu var sizi kaybetme korkusu var sevgili yaylar yıkılıverir korkusu var ama benim yayım zaten bitirmiş olayı olayı bitirmişsiniz siz gerçekten gördüm yani bitmiş bitmiş ve askıya alınıyor ne yapıyor karşı partnerleriniz sevgili yaylar Askı alacak. Bak da öyle olmuyor, mücadele veriyor, böyle olmuyor, yıkıyor, kaldırıyor, bitiriyor. Bir süreliğine askı alıyor. Ama şunu söyleyeyim, yine de bırakmayacak yani, bırakmayacak. Söylemiştim rahatsızsınız güzellerim. Yanlış anlamayın. Ay öyle söylerken yanlış anlamayın sevgili yaylar. Lütfen yanlış anlamayın. Şengül asla atıp tutmaz. Burada da söyledim sağlığınız biraz. Sıkıntılı çıkmış diye. Bu da sizi tabi korkutmasın. Hemen korktunuz bakın burada. Arayış içindesiniz. Hemen korku yok. Korku yok. Neymiş? Kalbimiz bizi sıkıştırabilir. Yaşlılar için söylüyorum. Yanlış anlamayın. Biraz kol bacak rahatsızlıkları. Küçük çaplı kazalar gördüm. Yatay vaziyette hastalar çıkmış. Nezle grip gibi şeyler çıkmış bundan dolayı bakın korkular da var kalp hafiften kalp rahatsızlığı olan arkadaşlarımız var ama korkmuyoruz ne yapıyoruz hastane hastane gezeceğiz gezeceksiniz bakın arayış içindesiniz sevgili yaylar Neymiş mi sağlık için ne yapıyoruz gerekirse Afrika'ya gidiyoruz gerekirse uzaya çıkacağız gittiği yere kadar ama bu yeterli mi tabi ki dediğim sağlığımıza bakacağız yapacak bir şey yok Canlar sıkıntı yok Stres yok bitti Sıkıntı stres yok Sizlere verilen mesaj canlar Şimdi yay arkadaşlarımdan bayanlar Kasım ayı içerisinde Hep bir hedef peşinde olacaklar Yay bayanları Erkekler ise Yay beyleri ise Hep bir teselli arayışı Allah Allah Bayanlar hedef peşinden koşacaklar Bir hedef ne olursa olsun hedef belirlemeye çalışıyor baylar ise yay beyleri teselli arayışı içinde olacaklar normal onu da normal karşılıyorum mesaj ise korku yok istiyorsan atla diyor maceraya atlayabilirsin diyor sevgili arkadaşlar daha fazla açayım mı tamam buyurun geldi sürprizler korku yok altını görün söylemiştim nasıl geliyor bunlar Sağlığınızla bakın nasıl geliyor az önce arayışa girdiniz ya destenin içinde kaldı kart Hastane hastane dolaşacaksınız şehir şehir gezeceksin gerekirse derdinin dermanını arayacaksın Ondan sonra geliyor bakın sürprizler ebedi doyum ondan sonra geliyor beden sağlığı ondan sonra geliyor Ortak nokta anlaşmaları lükse getiriyor sizi aşk hayatında karşı taraf sizler için mücadele veriyor Baktı çıkamıyor işin içinden bir süreliğine kendini geriye çekiyor. Evliler için de aynı şey geçerli, bekarlar için de aynı şey. Eksler, küsler, herkes içinde dahildir. Şu kartların sevgili arkadaşlar. Tamam. Merak etmeyin. Allah sağlık, sıhhat versin. Her şeyden önce hayırlısını versin değil mi canlar? Hadi bakalım sevgili yay arkadaşlarım. Er ya da geç bir şekilde bakın. Sonuç güzel. Sessiz oluyor. Sakın bağırma, çağırma. İstiyorsan lütfen sizin mesajınız maceraya atılabilirsin diyor. Atıl, maceraya atıl. Ama aşk hayatınızda, ama sağlığınızda, ama iş hayatında atıl. Çekinti yok. Maceraya atılıyorsun. Ama bunu nasıl yapıyorsun? Sessiz ol. Sessiz, sedasız yap diyor. Bazen susmak en iyi cevaptır zihnini susturduğunda meleklerinin sevgisini duyabilirsin gürültülü yapma sessiz sedasız yap diyor bak sen onlar da az değil ha saman altından suyu yürüt diyorlar yani <gülüyor> bu da bir espriydi tabii ki canlar sevgili yay arkadaşlarım efendim kasım ayı genel yorumunuzun sonuna geldik bu yorumumu beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim abone olmayan arkadaşlarım var ise abone olurlarsa